Başlattım. Merhaba arkadaşlar. İlk olarak kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomda not çizimi yapacağım. Yani çoğunuzun da bildiği üzere Nut'un anlamı çıplak resim. Ama bir dakika. Bunu çizeceğim Arkadaşlar. Neyse bunu çizdim işte arkadaşlar. Bu şekilde umarım beğendiğiniz bir video oldu. Başlayalım. Şu kalemimizi alalım arkadaşlar. Ve baka baka çizelim. Ve sulu boyayla yapacağım arkadaşlar. Veya arada marker kalemlerimi falan da kullanırım. Beni çok zorlayacağı benziyor arkadaşlar. Bu şekilde. Çok kalın şeyi kullanıyorum zaten arkadaşlar. Gramajı yüksek 200 gramaj. 200 200 gramajsa 200 gramaj arkadaşlar aynen bu şekilde. Şimdi bakalım. Bir dakika ya. Acaba şeydim mi göster şeydim çizimimi? Arkadaşlar bu şekilde yapacağım. Bunu çizeceğim. Acaba göstermese miydim ya? Biraz açık ya. Neyse şunu şöyle dayayayım en azından. Pek göstermeyeyim çünkü biraz açık. Ondan dolayı. Şöyle çiziyoruz arkadaşlar. Pek bir bilgim yok aslında ama. Ama gece gece çizim. Resim çeceğizim geldi arkadaşlar. Tamam mı? Biraz büyük yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sulu boya yapacağım. Ondan dolayı şöyle kocaman bir kafam. Sonra şöyle bir gözlük tam gözlük güzel olmadı bence ama siz de gör ya ben hep küçük yapıyorum arkadaşlar ya hep çok küçük oluyor biraz büyütü büyütü yapmam gerekiyor yakınlaştırayım Bejaş şöyle Hmm, tam böyle olmadı Gerçi ya Değil mi yani Böyle güzel oldu bence Bunu böyle yapalım Şöyle gelsin. Çok fazla silmin farkındayım Arkadaşlar Bu şekilde bir gözlük Tamam, bu şekilde bu şekilde geldim. d d kameramın şarjı bitiyor arkadaşlar baş başlattım kameramın şeyini değiştirdim geldim arkadaşlar pilim. Acaba nasıl bir şey olacak bu ya böyle? Hiç bilmiyorum. Umarım olur yani. Umarım bir şey benzer yani. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hı. bu şekilde bir şey oluyor arkadaşlar bu arada kartonun da şeyi, kalitesi yüksek olduğu için yani kartonda çok kalın olduğu için benim sulgu yapmam mecbur, mecbur gibi bir şey oldu yani mecbur gibi bir şey yani <gülüyor> o şekilde arkadaşlar Tek umudum, bir şeye benzemesi. Umarım bir şeye benzer. İyisiyle, kötüsüyle, yani bir şeye benzemesi yani. Hı. Ondan sonra şunu şöyle yapacağım. Şöyle bir şey olsun. Ama şunu şöyle yapayım ben, şöyle şuradan falan, buralarda ne bir saçı gelsin bence ya? Değil yani? Pek güzel olmadı. Böyle. Hatta da artık kalemler falan kullanırım gerekirse ya. yani. Bu şekilde bir şey oluyor. Umarım beğenirsiniz. Ondan sonra ama şunu şöyle gelsin. Şöyle gelecek arkadaşlar. Şurası şöyle gelsin. Bunu böyle yaptım. Yok ya. Burasını silelim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şurası gibi yapsam aslında daha güzel olurdu yani bence. Böyle bu şekilde. Bence güzel oldu ya. Böyle bir şey benzeri en azından. Bir de birazcık değiştirerek yapacağım arkadaşlar. Yani daha seksi bir şey mizermek istiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Yani kolumda da saat falan var ama ben o saati çizmek istemiyorum. Yani üstünde hiçbir şey olmadan çizmek istiyorum arkadaşlar. Birazcık şeyde yaptım ya. Şimdi şöyle gelsin. Hı, bu şekilde bence güzel oldu ya. Sizce arkadaşlar. Amazım beğenirsiniz. Böylelikle göğsünün önünde burasını kapatmış oldum arkadaşlar. Yani burası tam göğüs. Ondan sonra şöyle. Şurası oha. Olmamış ya. Biraz öneri doğru olması gerekiyor. Ben, ben elini biraz daha uzun yapmam gerekiyor. Bunun için şurasını silelim. Şöyle yapalım. Pek olmadı geldi ama. ya. Şu şekilde oldu. Eli bir, bayağı biraz yani biraz. Ufacıcık bir. 2, 3, 4, 5, 6. Yanlış yapmışım. <gülüyor> altı de parmak çizmişim. Tamam Şimdi oldu işte. Ondan sonra hemen cama... şuradan da şöyle görüşü gelsin arkadaşlar. Bu şekilde göğüs var. Burası da çatalı arkadaşlar. Ama tabii bunun hiç gözükmüyor. Elimle kapattığım için. Şöyle bir göğüs. Bence çok güzel yani. Yani ilk not çizmim arkadaşlar. Ona göre konuşun. okay Okey. çizemedim ama. Mmm. Buradan da Şeyimi mi kapatıyorum arkadaşlar? Mahrem bölgemi. Na mahrem. <gülüyor> arkadaşlar ya, bu da işte göbek deliğim olsun, bari. Burada da kılarım olsun falan diyormuşum. yani <gülüyor> neyse. Ay. Şurası da şeyim olsun benim. Biraz belli zaten neyim oldu arkadaşlar. Burası böyle gözüksün. Böyle. Lut hmm. çizdim. nut çizmeyen de ne bileyim yani. Birazcık göğsüm taştı mı ya? Biraz göğsümü taşırayım arkadaşlar. Şöyle birazcık. Ama göğsümde taştığı kısım çok şey taştı yani. Saçma taştı yani. <gülüyor> Saçma taştı. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde göğsümüzü de taşırdık arkadaşlar. Arkadaşlar. Kolumuzda yamuk yamuk falan oldu ama. şurada da fırtına kopuyor bu arada arkadaşlar ya. Bu konuda biraz mutsuzum. Fırtınalı, rüzgarlı, şimşek çakan havaları pek sevmiyorum. Ben de çok tatlı bir çizim oldu. Namahrem bölgemi kapattığım için. Şu meme ucunu falan mı kap şey yaptım Zaten Memo'cuğum gözükmüyor ki benim burada ya. Bu şekilde bir çizim arkadaş. Umarım beğenmesinizdir yani tam olmasa da tam buna benzemese de. Şimdi de gölgelendirmeye geçeceğim. Ya bir dakika daha ben şeyini yapmamışım bunun ya. Burnumu yapmamışım ben. Burnumu yapmamışım. Daha şaşırmam bu kısmını yapmamışım ben. Neyse artıkın yapıyoruz. Yapıyoruz be ya. Yapıyorum be ya. Resmi mahvetmekten korkuyorum arkadaşlar ben ya. Umarım mahvetmem. Ve size bu videoyu çekip paylaşıp Paylaşırım yani. <gülüyor> Umarım. Zaten solubayla yapamayacağım yerleri ben şeyle yapmayı düşünüyorum. Marker kalemle arkadaşlar. Bu şekilde çizdim. Şöyle göstereyim yakından. Böyle çizdim arkadaşlar. not çizmedim de demem artıkın. <gülüyor> Yani biraz zor bir çizim ama şimdi de arkadaşlar şeye geçeceğim. Bir dakika şöyle yapalım birazcık böyle biraz kadar atalım falan. Bir dakika. Şimdi de sulu boyayla bunu boyamaya geçeceğiz. Çünkü kalın bir defterle yapayım dedim. Ve haliyle de şey oldu. Şunu böyle yapmam gerekti yani. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel mi oldu sizce arkadaşlar? Nudum. Bence çok güzel. Oldu. Ayı gibi elim oldu. Kolundan ucuzdun elim oldu falan. Ama olsun ya. Değil yani? Şimdi şundan şu ten rengini biraz ten rengi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Biraz bir dakika. Arkadaş bir tane rengi yapmaya çalışcam. Umarım bir tane rengi yapabilirim. Zencim yapsam ya. Ama benim resmim arkadaşlar. Ve ben resmimi şey yapmak istiyorum. Benim, yani kendime benzetmek istiyorum arkadaşlar. Onun için açık kahve rengi var burada. Onunla beyazı karıştıracağız. Umarım bir şeye benzer ya. Yani açık, ten rengi olsun yeter yani. Tamam, şimdi de boyacağız arkadaşlar. Şu... Ya beni çok zorlayacak benziyor mu? Çok güzel nicam benim. Tam olarak rengi benzemedi ama... Ya çok korkuyorum, dokunmaya korkuyorum. Neyse takın başlayalım bir yerden, değil mi anne? Şöyle koyalım. küçük olan fırçamızı alalım. Bu ne biçim tane rengidir, ya Rabbım, ya bu ne biçim bir tane rengidir? Şurayı biraz koyu yapsaydım aslında iyi olurdu ya. Ne sonra sonradan düzelteyim ben? Bence güzel oluyor ya. Sizce arkadaşlar, yani hiç yoktan iyidir ya. Bir şey mezesini yeterli yani tamam mı? Not çizeyim. İlk not falan. Şurasını gölgelendireceğim. Baya uzun süreceğe benziyor bu videoda. Burasını beyaz yapayım ben en yani. Hmm. Güzel oldu bence ya sizce arkadaşlar. Daha sonra da gölgelendirmesini falan yapacağım tabi. Üstüne geçeceğim üstünden geçeceğim yani arkadaşlar. Acaba gölgelendirmesi marker kalemle mi yapsam? Tar oldu bence arkadaşlar. Ya sizce? Yani acaba açık böyle bir kahve ile beyazı karıştırdım ve bu renk oldu arkadaşlar. Bence bu video tutar. Değil mi? Yani. Bunun burasını da koyu yapacağım. Ama sonradan yapayım. Onun üstünden geçeyim bence. Ay parmağı şey oldu. Parmaklarını birleştireceğim. Böyle giderse. Yani parmağı falan şey olacak. Bayağı da şunu bayağı yapmıyordum bu arada arkadaşlar. Ben Baya bir zaman oldu yani. Sarıyo mı benzedi, ten rengine mi benzedi sizin? Bence ikisi de. Burasını da koyuyor. Ulaştıracağım ben birazdan. Baya bir uzun video olacak benziyor. Bir de sabahtan gitarla koşuna geçeceğim arkadaşlar. Dayımı da 5'te kaldıracağım. 5.30'da baya bir işlerim var ama benim uğraştığım şeye bakın. Acaba? Ben nelerle uğraşıyorum böyle ya. Video çekmek çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ben resim çizmek de hoşuma gidiyor. Böyle boyacağım arkadaşlar. En son gölgelendireceğim yani böyle koyu renkler. Artık hangi renk so? Onunla boyacağım yani ben. Başlattım. Bir daha başladık arkadaşlar çizmeye. Arkadaşlar bugün tiyatroya gittik. Dayımla beraber. Genin ikinci defa gittim ben. Dayım gülmekten yarıldı ya. Hamile gülüyor hamile gülüyor. Hamile gülüyor hamile gülüyor. Yarıldı yani adam. Ülkede dayımla gitmişim. Sevindiydim adamı. Bence güzel oldu arkadaşlar. Sizce... Yani acaba? Acaba nasıl oldu? Hmm. Ten rengi oldu bence ya. Daha bazı yerde böyle kuykahve rengi falan böyle kırmızı gibi. Anlada da yapacağım. Arkadaşlar. Çok güzel yani. Daha çok çok yorgaç etmem gerekiyor. Benim Göğsünü mesela beyaz yapacağım. Göz çok şey çünkü. Aydınlık. Belki de bu resmi koyarım kenara. Baka baka yaptığıma dair. Ama çok açık işte ya. Ondan dolayı koyamam. Yani. Boşuna zaten Instagram hesabım kapatıldı bir de YouTube'umun kapanmasını istemem. Ekmek teknemin Bu şekilde arkadaşlar. Ekmek teknem YouTube. Daha ben YouTube'dan 100 bin bir plaketi alacağım arkadaşlar. Ondan şu an belki de 1 milyon. Hiç umuyorum ama umarım bir gün gerçek olur ya. ve bin plaketi alırım arkadaşlar. 100 bin olduktan sonrası gelir ya bence. Yani 1000 100 ölüyüm de ben ilk önce daha 3000 falanım. Bu benim ilk çizimim arkadaşlar ve kendi nutum. Düşünün. Sizi güzel oldu mu? Nasıl oldu yani acaba? Ben kaç telin sulu boyasını kullanıyorum arkadaşlar bu arada. Hani kullanmak falan isterseniz diye. Hiçbir sponsorluk yoktur bu videoda. Kullanmak istiyorsanız diye dedim. Zaten o kadar takipçim yok han sponsor alacak kadar falan işte. Maalesef. Bu şekilde. Şimdi yüzümde boyayım arkadaşlar saçını falan hepsini düz renge boyayım Ondan sonra da böyle karıştıra karıştıra gölgelendirmeni yapayım bence ya. Umarım mahvetmem. Umarım yani mahvetmem yani ya. Ne mahvedeceğim? Bilmiyorum. Umarım. elektrik kesilmez ya. Vallahi yanarım o zaman. Ya bir şey olmaz geldi ama. Nah, bir şey olmaz Ayşen. Karanlıktı mı yapacaksın acaba? Cık cık, saçmaladım. <gülüyor> Saçmalanmaz, taranır Ayşen. <gülüyor> Tamamdır ya. Küçük olan kısımlarını Merkel kalemle yapmayı düşünüyorum üstünden ama öyle olur mu ki acaba? Bilmiyorum emin değilim. Bayağı dırsızlı böyle yapmadım. Göz kısmını falan mesela. Diğer burnunu. Şöyle yapalım en iyisi. Şöyle yapalım. Hafif hafif boyayalım. Bence bunun yani. Ten renkli. Hafif hafif boyayalım. Tam ten renk olmadı ama. Olur mu şici arkadaşlar? Arkadaşlar. Ilk not çizimim bu benim. Yapabiliyor muyum? Işık var mı? Ben de o ışığı görüyor musunuz? <gülüyor> Hı? Sap sarı olmuş ya. Ama buradan sarı olarak gözükmüyor yani. Ten rengi gibi gözüküyor arkadaşlar. Belki ten kurumadığı için sarı gözüküyor, olur, bilmiyorum. Bir dakika tane rengi olarak ben zaten niye bir daha rengi alıyorsun kızım Ayşen Şöyle yapalım şu borluyu alalım O zaman şöyle karıştıralım ya Böyle Bence güzel oldu ya Aşıcı Daha sonra yakından falan da göstereyim Tamam mı? Öyle dışarıda kıyamet kopuyor ya bu havalar hiç sevmiyorum. çok korkuyorum bu havalardan şuradan bir tane şöyle yapalım bir tamam, dakika siyah rengimizi alalım şöyle yapalım veya orayı market yapalım bir dakika veya şu Kafe rengi kalemimizle markalı uykumun. Vallahi. Vallahi vallahi. Böyle oldu. Böyle oldu arkadaşlar. <gülüyor> Elimden bu kadar geliyor. Of keşke daha iyisi gelseydi. Alıştım. Bu da etini biraz kırmızı katınca sanki daha çok tane rengine benzedi ya. Değil mi arkadaşlar? Yani sarılık biraz gitti. Bakın şu an boyadığım renk daha çok tane rengine benzedi sanki. Değil mi yani? Biraz beyaz, kahve rengi ve kırmızı olunca daha çok tane rengine benzedi yani. Ondan sonra da çığam şöyle gelsin bu. Göz, göğsü. Sonra böreler gölge. Ne kadar çabuk zaman geçiyor ya. Ben mi yavaş yapıyorum acaba? Bence ben yavaş yapıyorum. Değil yani? Ama yavaş yapmadan da yani ne yapayım hızlı hızlı. Değil mi yani? Bence şık oldu yani. Ondan sonra cığma. Ondan sonra cığma. Böyle kırmızılık koyunca içine sanki daha güzel oldu ya arkadaşlar. Değil mi? böyle başlattım Ondan sonra şunu şöyle biraz şey yapalım Gölgelerin bence böyle yapalım ya Bir de biraz içine siyahlık koyalım bence hani gölge sonuçta bu şu an gölge yapıyoruz arkadaşlar Ya köprücük kemiğini pek yapamadım ya. köprücük kemiği olmadı arkadaşlar. hepsini bu arada siyahla karıştırıyorum ben ya beyazla karıştırıyorum yani daha doğrusu şunu şöyle yapalım ya hani o bakımdan Ondan sonra acıma Bence güzel oldu ya esici i̇şte Yapboz gibi oldu sanki arkadaşlar Yani çok değişik bir şey oldu bu ya böyle Çok değişik oldu Hı. Göğüs falan Göğüs yok gibi oldu yani daha doğrusu <gülüyor> gözün yok gibi oldu arkadaşlar ya değil mi? göz yok gibi oldu ondan sonra şu an saçını yapacağım arkadaşlar ilk gözlüğünün camını şey yapacağım gözlük camını şey yapalım arkadaşlar dikkatli dikkatli dikkatli dedim ama berbat oldu Dikkatle dedim ayı gibi gözlük yaptım. Neyse artık onu Bu fırça bana kalın geldi ya. Fırça kalın yani bence. Uf, ayı gibi gözlük yaptım ya. Neyse. Bir de en ince fırça yani düşünün. Şöyle bununla da şeyini yapalım. Burnu da berbat oldu, burnu da berbat oldu arkadaşlar yaa. Ya yani baya uzun bir süreden beri ben burun, yani ne burnu ya, yaa? Solu baya yapmıyorum yani ve evet. bu şekilde bir şey çıktı ortaya arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz yani, yani ne vereyim beğenmezsiniz. Değil mi yani? Beğenmezseniz ne yapıvereyim? Elinin gölgesi çok kötü oldu ya. Bence yani. Burası da gölge olsun. Böyle gölge gelsin. Çünkü şurası şöyle gölge. Şurası gölge. Tam şurası gölge. Çok uğraştım arkadaşlar ya. Çok uğraştım. Ama emeklerimin karşılığını da alamıyorum işte. Emeklerimin karşılığını alamıyorum. ARSF. Yarım saatlik video oldu neredeyse ya. Şöyle saçın dibini siyah yapayım ben. Şöyle siyah gelsin. Bu arada aç kaldı arkadaşlar bitmesinim. ışıkım kapanma, tabletim de kapanıp duruyor ya. Şöyle yaptık. Bence şık yani, güzel oldu ya. Şu resinde koyu yapalım bence. Bu da gölgeli gibi olsun yani. Hani gölge takmış bir olaraktan. <gülüyor> güzel oldu ya, bence. Değil mi arkadaşlar? şık olmadım arkadaşlar. Bence çok güzel oldu yani. Dudağını da pembe yapacağım ve bununu daha üstünde şey yapmak istiyorum ama böyle pembelik, yanakları falan pembelik. Onu acaba neyle yapsam ben? Bu boyam olsa acaba? Keremiti rengi oldu ve çok güzel oldu bence arkadaşlar saçı. Değil mi yani? Bu şekilde bence güzel yani saçı. böyle güzel yani bence <gülüyor> ay çok güzel oldu saçlar çok güzel oldu saçlar çok güzel yaptım iyi ki becerdim şimdi de dudağını boyayacağım notu çizdim hayatımda ilk defa başlık nasıl ilk defa notu çizimi yaptım falan Bu şekilde. Saracığım. Pembe kalemimle kurumuş mudur acaba? Bunun böyle pembe yapmak istedim. Bunun ya. Ve dağırdı her yere berbat oldu. Yoksa sakin. Böyle bir şey oldu. Aynı şeye benzemedim mi Mia Khalifa'ya? Mia Kalifa'ya benzedir lan. Bence. Her şeyi yap yap yap. En sonunda gözünde takılı kal ya. Gözü berbat oldu sanki bunun. Neyse o kadar da kötü olmadı bence. Not çizimim bu şekilde oldu arkadaşlar. Ama bir dakika daha bitmedi ki bu. Bir gri renk yapayım ben bence. Uf, yanlış fırçamı kullandım ben. Şöyle yapalım bazı yerler gri çünkü ama iyice bir şey oldu bu ya başka bir örgüye geldi şöyle hmm. ilk notu çizimim temalı video için acı güzel yani uff ben bunu niye yaptım yaa çenesinin odasında gargi gibi bir şey var diye yapayım dedim berbat oldu ve daha çok berbat ettim neyse Şöyle oldu arkadaşlar. Bence güzel oldu arkadaşlar ya. Tırnak yapacağım. Tırnak yapacağım. tırnak yok arkadaşlar. Tırnaksız olmaz. Ay. Arkadaşlar. Böyle bununla bir şeyler yapıyorum ben ya. Tırnak falan yapıyorum. Ne yapam yani? Başka acaba? Böyle bitti artık sonunda. Çok şükür bir şükür yani. Markalarımla falan da bir şeyler yaptım. Ha, göbek deliğini unuttum arkadaşlar. <gülüyor> en önemli şeyi unuttum arkadaşlar ya. Göbek deliğini unuttum. Onda kahverengi yapalım bence biz. Hani bir gölge falan olduğundan dolayı. Böyle şekilde. Ayy. Ayy. Göbek deliğine bak. ay Göbek deliğine bak. Ayy. Iı, ıı. Berbat oldu göbek deliği ya. Çok kötü oldu. Şöyle bir tane çukur yapalım. Bence ben kılları da böyle yapalım. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. İyice saçmaladım. Ya ben niye berbat ediyorum? Git gide ya. de berbat ettim. O ol yani. Keşke hiç dokunmasaydım. Keşke hiç dokunmasaydım. Düzeltmeye çalışacağım. Güzel düzelmiyor. Düzelmiyor. Neyse ya, güzel Şöyle oldu. Bence güzel oldu yani her şeye rağmen. Her şeye rağmen yıkılmadı ayakta ya. Gücüm <gülüyor> bu kadardı arkadaşlar. Yakından göstereyim. Arkadaşlar son olarak resmim bitti. Yani nut çizimim bitti. Ve bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Böyle saçı falan yani. Umarım beğenmişsinizdir. Ve bu. Her neyse. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bay bay.